Merhaba arkadaşlar. Harika bir video ile yine karşınızdayım. YouTube yeni bir özelliğini duyurdu. Bu da YouTube Türkiye'ye artık Türkçe destek sunuyor arkadaşlar. Yani herhangi bir sorunuz olduğunda YouTube'dan Türkçe bir şekilde sohbet şeklinde destek alabileceksiniz. Ama kesinlikle şunu belirtmek istiyorum. Burada yazdığı gibi 7/24 yardım alamıyorsunuz. Peki YouTube hangi saatler arasında bana destek verecek diyorsanız bu konuya birazdan geçeceğim. Ondan önce nasıl destek alındığına değinmek istiyorum. Hemen alt tarafta mobil uygulama üzerinden gösterdiği üzere sol üst taraftan kontrol panelinden hemen alt taraftan yardıma tıklıyorsunuz. Oradan sonra sohbet sekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve dilediğiniz soruyu buraya yazıp sizi sıraya sokuyor. Sıraya girdikten hemen sonra Artık sıranın size gelmesini bekleyeceksiniz. Bu da ne kadar sürer bilmiyorum. Size YouTube'un hangi saatler arasında sohbet verdiğini hemen anlatayım. Şuradan destek alay hızına tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar böyle bir sayfa karşıma geldi. Bunu da Türkçe'ye çevirdiğimde normalde İngilizce içerik. Türkçe'ye çevirdiğimde YouTube içerik oluşturucu destek ekibiyle iletişim kurun başlığı altında biraz konulardan bahsetmişler. Ve hemen aşağı tarafta arkadaşlar Android, bilgisayar, iPhone, iPhone gibi uygulamalar üzerinden nasıl destek alacağımızı gösteriyor. Hemen oraya geldikten sonra arkadaşlar sohbet sekmesine tıklıyoruz. Sohbet sekmesine tıkladıktan hemen sonra burada YouTube'un Hangi dillerde destek verdiğini görebilirsiniz. Neredeyse birçok dilde destek vermekte ve Türkçeyi de bunların arasına dahil etmesi bana kalırsa çok güzel bir özellik oldu arkadaşlar. Çünkü o kadar ülke arasından Türkiye'ye özel bir ilgi çok iyi oldu bana kalırsa. En azından birazcık farkımız olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar burada hemen belirtmek istiyorum. Türkçe sohbet pazartesi ve cuma saat 1 ile sabah 10 arasında aktif bir şekilde kullanılabilecek. Yani bu da şu demek oluyor. Gece 1'den sabah 10'a kadar dilediğiniz soruyu YouTube'a sorabilirsiniz. YouTube niçin böyle bir şey yapmış diye düşünecek olursak büyük ihtimal Türkçe destek verecek olan kişiler ülkemizde yaşamıyor. Diğer bir ihtimal ise YouTube'un Türkçe desteği çok yoğun bir şekilde kullanılmasını istemiyor. Aksi takdirde herkese cevabınız. Cevap veremeyecek. Yani aslında sorusu olan insanların Türkçe sohbete gelip Türkçe destek almalarını istiyor diye tahmin ediyorum. Dilerseniz arkadaşlar diğer dillerde de destek alabilirsiniz. Özellikle eğer İngilizceniz çok iyi ise İngilizce sohbeti 24 saat haftada 7 gün desteğini sürdürüyor. Ve arkadaşlar konuyla ilgili Sormak istediğiniz tüm soruları yorum kısmından bana sorabilirsiniz veya Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ve aynı şekilde arkadaşlar diğer YouTube uygulamalarından da nasıl destek alacağınız hemen burada yazıyor. Birkaç dakika bu ekranı bekleteceğim. Okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. ve arkadaşlar burada şunu da belirtmek istiyorum. Hemen alt taraftaki not kısmından görmektesiniz. canlı sohbet yoluyla yasal sorunları çözemeyiz. Telif hakkı ile ilgili sorularınız varsa YouTube telif hakkı merkezini ziyaret edin. Yasal haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz içeriği bildirmek için raporlama ve uygulama konusunda daha iyi anlamınıza yardımcı olabilmek için politika ve güvenlik merkezimizi ziyaret edin diye küçük bir de not düşmüşler arkadaşlar. Eğer telif ile ilgili sıkıntılarınız varsa bu sayfanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.